Merhabalar. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer, yeni bir iş programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Şu anda Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Bugün çok değerli bir konuğum var. Yaşam koçu Aynur Gürsu Hanımefendi. Şimdi kendisine yönelip bazı sorular soracağım. Evet, Aynur Hanım hoş geldiniz hoş bulduk, stüdyomuza. Teşekkür ediyorum. Ee, Aynur Gürsü kimdir? Ee, 1972 İstanbul doğumlu. Ee, döneminde bankacılık bölümü okumuş ve bir dönem o işi yapmış biriyim. Daha sonrasında kendimde bazı şeyleri keşfedip bu anlamda eğitim alıp bu işi daha yararlı olma anlamında kendime meslek edinmeye karar verdim. Araştırmalarımdan sonra My Love 7.24 psikolojik danışmanın merkezine ulaştım. Orada eğitimler alıp yaşam koçluğuyla ilgili e, kendime yeni bir yol çizmeye karar verdim. Şu, şu an buradayım. Hayırlı uğurlu Teşekkür olsun. Ediyorum. Yeni bir yaşam, yeni bir iş, yeni bir kariyerinizde size Teşekkür başarılar ediyorum. diliyorum. Peki sizi e, yani yaşam koçluğuna yönlendiren sebepler nelerdi? Yani e, nasıl bir bakış açısıyla kariyerinizde bir yenilik e, meydana getirmeyi düşündünüz. Evet. E, bunu tabii ki cevapladıktan sonra hani diğer sorulara evet. geçelim. Bu biraz e, bireysel e, merak oldu ama. Evet. Ee, tabii ki benim meslek olarak seçmemin dışında normal yaşantımda da daha öncesinde de bu tarz e, e, bu işi yapan kişilerden. Yardım almayı düşündüm. Hatta e, kendi kızım için yardım alma e, eğiliminde bulundum. Sonrasında aradan bir süre geçtikten sonra kendi hayatımda da yoğun şekilde e, bir e, bu aile değil, arkadaş değil, dost değil ama dışarıdan profesyonel bir yardım alma ihtiyacı çok duydum. Bu, bu iş anlamında e, sekteye uğradı, hayatımız e, duygusal anlamda uğradı. Birçok yönlerden orada ve o dönemlerde yanımda birisinin olmasını istedim. Ee, ama tabii o imkanlar elverdiğince olabiliyor. Sonrasında bu kendimdeki bu ihtiyacı fark edince, kendimde de bu anlamda yeteneğim olduğunu fark edince bu şekilde meslek olarak yapmaya karar verdim. Bravo. Kendi Tebrik ediyorum. Yani evet. hayatında e, değerli, eksik bir şeyler vardı. Evet, evet. Ee, böyle bir... Danışmak istediğim duygularımı, düşüncelerimi, iş anlamında kariyerimle alakalı danışmak istediğim kişi yoktu. Yani profesyonel biri yoktu. Bunun eksikliğini ve e, e, şeyler, sıkıntılarını çok yaşadım. E, bu, bu anlamda hem kendimi geliştirdim eğitimi alarak hem de artık faydalı olmak için yola çıktım. Evet, değerli seyirciler bir ara e, tavsiyede bulunmak isterim. Hani yaşam koçumuz buradayken tabii ki eğer o da benimle mutabık kalırsa, yani ne zamanki mesleğinizde veya hayatınızda bir yeniliğe ihtiyaç duydunuz ve bunu e, fark ettiniz, e, zararın neresinden dönersen kardır veya kardan daha karlı bir, sizin de mutlu olacağınız bir şey öngörüyorsanız e, meslek e, ve kariyer, Değişimi ve zamanı gelmiş demektir. Ee, gerektiğinde de sizler gibi bir yaşam koçundan e, nasıl ki arabalarda seyahat ederken e, kaybolduğumuzda navigasyonlardan e, Google haritalarından faydalanıyoruz. Evet. E, uzmanlardan da faydalanmakta yarar var. Evet. Peki yaşam koçu kimdir? Ee, şimdi... E... Ben kendi hayatımdan yola çıkarak bu mesleği seçtiğimi söyledim. Evet. Ama e, tecrübelerimde ve etrafımda yaşadığım insanlarda gördüğüm kadarıyla e, yani her alanda insanın yaşam koçuna ihtiyacı oluyor. E, bir ben e, mesela bir iş kurdum ve kurduğum işin daha önceden etütünü yapmadığım için ve bu anlamda bir e, danışacak birisi olmadığı için o dönemde çevremde o işi ben e, batırdım mesela. Ee, bu, bu yüzden e, iş anlamında özel yaşantınızda e, öğrenciler için, gençler için, ikili ilişkilerinde her türlü e, hani insanın içini dökmeye ihtiyacı olduğu her türlü durumda yaşam koçu aslında insanın yanında olabilir. Yol gösterebilir, profesyonel anlamda da yol gösterebilir. Aldığı eğitimlerle kendisini tabii geliştirmesine de bağlı yaşam koçunun. Bravo, bravo. Ee, ben yaşam koçuna o yüzden şöyle diyorum. Çocuk yürümeye başladıktan bir süre sonra ölene kadar ihtiyacı var bence diyorum. Yani hemen herkes, herkesin ihtiyacı var. Rahatlıkla illa bir sorunun olması gerekmiyor. gerekmiyor. Ee, evet. Sesli düşünme için de yaşam koçluğu bir fırsat mıdır yani? Bir konuyla ilgili e, hani bilimsel literatürde ARGE çalışması gibi evet. bir insanın kendi ARGE'sini yapması işte sesli düşünmesi e, gideceği yolları seçmesi bakımından da yaşam koçunlarını sizlere müracaat edilebiliyor evet. değil mi? Evet. Yol gösterici e, olarak e, kısa özet olarak yol gösterici diyebiliriz. Tabi bu ee, yaşam koçuyla danışan arasındaki diyalog da çok önemli. Yani yol gösterici derken e, insanları tamamen yaşam koçunun yönlendirmesiyle hayatını şekillendirmesi de doğru değil. İkisinin ortak kararlarıyla e, sonuca gidilmesi gerekir. Yani Ama, yaşam koçuyla siz belli konuları müzakere edip evet. tartışıp e, enine boyuna düşünüp taşınıp e, sonunda siz bir Sonuca ulaşıyorsunuz ama bunu ıı, daha çok sorumluluğu ıı, tabii danışan ait alıyor. Oluyor, tabii. Sizlere müracaat eden kişi sorumluluğu alıp hayatındaki değişiklikleri yapıyor. Peki evet. e, yaşam koşulu seansları bittikten sonra tekrar size dönüp e, müracaat edebiliyor mu veya gelebiliyor mu? Ben e, yaşam koşullunda seansla sınırlan sayıyla sınırlandırılması doğru bulmuyorum. Hani evet. e, çünkü bunun ucu açık olabilir. Çok e, uzun süreçte de çözülecek sorunları olabilir. Çünkü sorun bir tane değildir insanda. Size işte ne bileyim işle alakalı bir şey için danışmak için gelir, kariyerle alakalı arkasından bir sürü sıkıntılar çıkabilir ve bunu süreci uzayabilir. Ben hani bunun sınırlı olabileceğini düşünmüyorum. Tabii tabi ki belli şeylere seansların arkasından uzayabiliyor. Ama kısa kalmadığını düşünüyorum ben. Daha az. Seans olduğunu düşünmüyorum çünkü insanların sürekli bir şeyleri çıkıyor, sıkıntıları. Yani ben e, çevremden de yaşam koçlarına gidenleri gördüğümde e, hani daha çok e, e, ve daha büyük psikolojik problemler oluşmadan e, kişisel gelişim amacıyla dediğiniz gibi öğrenci koçluğu, dikkat evet. koçluğu, Kariyer koçluğu, evet. aile koçluğu gibi hizmetler için sizlere yöneldiklerini evet. ve başvurduklarını biliyorum. Dediğiniz gibi yani hayat, yaşam boyu koçluk evet. felsefesini edinsek çok ciddi fayda görürüz evet. diye düşünüyorum. Peki bazı danışanlar diyor ki yani bizim de bir aklımız fikrimiz var. Yaşam koçuna ne ihtiyaç var diye sorabiliyorlar. Hani gelen Söyle. sorulardan da bunu... Bizler biliyoruz. Evet. Sonuçta sizler buraya konuk olmadan önce kanalımız bizler sosyal medyada sizleri tanıtıyoruz. Bu konuyla ilgili sorular geliyor. Buna ne cevap vereceksiniz? Yani soru Soru şu şekilde. Yani yaşam koçuna gitmeden de Hayat devam edebiliyor. Edebiliyor. Peki size gelmenin artısı ne yani? Ee, şöyle bir durum var. Yaşam koçlarının bile bir yaşam koçuna ihtiyacı var. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü insan e, her şeyi bildiğinin, her şeyin farkında olduğunu falan düşünebilir ama böyle bir durum yok. Yani bizim bile kendimize göre çözemediğimiz e, noktalar oluyor bazı sıkıntılı durumlarda. E, o, o zaman bizim de bir, birisine danışmamız gerekiyor. Yani bu... Ben her şeyi biliyorum her şey dört dörtlük diye bir şey yok mutlaka insan hayatında eksiklikler noksanlıklar var ve o noksanlıkların bir şekilde yardımlarla çözülmesi ya, e, başarılı olmak için mutlu olmak için evet. e, gençlerimizin çocuklarımızın daha iyi e, ileriki yaşamlarında sorunsuz yaşamaları için her türlü karşılaştıkları sonunda e, bu tür yardımları almaları onların tabii ki avantajına herkes her sorundan çok kolaylıkla çıkamaz bence. Evet. Yani. Değerli seyirciler gerçekten çok ciddi meşhur bir söz var. En akıllı insan akıllı olandır. Bundan daha akıllısı da başkalarının da aklını kullanabilendir. Evet. Ee, ben Aynur Hanım'a bu konuda çok hak veriyorum ciddi anlamda. Evet. Yani siz bir üst akıldan daha tecrübeli yaşam koçlarından evet. gerektiğinde psikologlardan profesyonel yardımlar alarak kişisel gelişim uzmanlarından işte kitaplardan, videolardan, uzaktan eğitimlerle vesaire kendinizi nasıl ki sizler yetiştirirken e, e, seyircilerinde kesinlikle e, ve normal e, işinde gücünde insanların da profesyonel alması zaten gerekiyor. Evet. E, biliyorsunuz günümüz koşullarında hayattan beklentilerimiz hani bir, e, bir hırka, bir gömlek, e, bir... E, kelimle yaşanmıyor artık evet. hayat. Ee, uzay çağına doğru gidiyoruz. Teknolojinin hızla baş döndürücü geliştiği, dünyanın adeta bir köy haline geldiği günümüzde değil mi? Evet. Hemen e, bir tıkla veya bir uçakla dünyanın başka bir ucunda bulabiliyorsun ve orada bir kültür şoku veya başka bir çatışmanın içinde bulabiliyorsun. Evet. Yani kültürler arası çatışmaları engellemek, işte... Farklı bir ortama ayak uydurmak, değişik e, görüşten insanlarla, hoşgörüyle ve uyumla ve iyi bir iletişimle yaşamak için de e, değerli seyircilerimiz sizler e, yaşam koçlarını başvurabilirsiniz. Peki Aynura'nın başka bir konu var. Yani e, bu yeni bir e, terminoloji, hani yaşam koçu hı hı. çok uzun yıllardır var olan bir terminoloji evet. ama son 10 yıldır işte eğitim koçu gibi, öğrenci koçu gibi tabirler hayatımıza evet. girdi. Ee, öğrenciler e, şu anda hani ilkokul, ortaokul, lise veya üniversite öğrencilerinin merak ettiği konu şu. Öğrenci koçu kimdir? Hangi durumlarda öğrenci koçuna gidilir? Öğrenci koçu ben az önce söylemiştim hani insanın yürümeye başladığından itibaren evet. hani et, etrafında bu anlamda destek alabileceği birileri olmalı. Tabii çok küçük gibi gelebilir o söylediğim yaş ama ben ilkokula başladığı dönemden itibaren çocukların bu anlamda en azından sık sık olmasa da dönem dönem yardım alması gerektiğini düşünüyorum. Bu orta okul seviyesinde daha da artırılmalı Çünkü o dönemde sınavları... Başlıyor çocukların. Ee, bir yarı ta, yarış atı e, kıvamında bir sınav stresine girdikleri için ben onların e, o streslerini atmalarında, daha programlı çalışmalarında, aileyle il, ilişkilerinde hani, e, sıkıntılar oluyor çocukların. Çünkü ailelerin aşırı baskıları oluyor çocuklara. Bu ortaokulda, ilkokuldan başlıyor ama lisede daha da yoğunlaşıyor. Ve e, lisedeki çocukların gerçek anlamda ee, aşırı sorumlu olduklarını düşünüyorum. Baskıdan kaynaklı. Ne kadar ders çalışırsa çalışsın yetersiz olduğunu başaramayacağını düşünen gençler var. Ee, 7-24 ders çalışıp ay, aylar yıllar boyunca işte karşına alama, alamama korkusuyla e, depresyona meyilli çocuklar. Tabii ki e, bu tarz çocuklarla karşılaştığımız zaman biz koçlar olarak bunları Psikologlarımıza yönlendiriyoruz. Hani bunlar bizim işimiz olmadığı için biz onlara bir hayat arkadaşı gibi, yol arkadaşı gibi yardımcı oluyoruz. Ee, çocukların e, üniversite sınavına gelmiş ve o, o anda bile e, dikkat dağınıklığı sorununu tespit edememiş aileler, çocuklar görüyoruz. Bu çocukların bu sorunlarının daha önceden tespit edilip, yıllara yayılıp, o dönemlerde düzeltilip, Artık en son noktada bu şekilde başarılı ulaşılabilir. Son saniyede, son dakikada böyle bir şeyle karşılaştığınızda ani çözümler zor oluyor yani. O yüzden daha erken yaşta, ilkokullu yaşlarda çocuklar bu tarz yardımlar alırlarsa o depresif dönemlere girmeden rahatlıkla atlatabilirler. Sınavları da çok daha başarılı geçer diye düşünüyorum. Stres altındaki çocukların sınavlarda başarılı olamayacağını düşünüyorum ben. E, düşündükleri kadar başarılı olamayacaklar. Evet hemen bir e, küçük bir not ileteyim e, seyircilerimize. Çok e, güzel bir konuyu yakaladığımı düşünüyorum. Yaşam Koç'um da bana bu konuda e, elbette bir fikrini sunacaktır. Yani e, yaşam koştuğuna düzenli devam edemiyorsanız öğrenci koştuğuna devamlı bir yardım alamıyorsanız bile değerli seyirciler sınavlar için Dikkat, odaklanma ve eğitim problemleri için sınav koçuna, eğitim koçuna, e, dikkat koçuna hatta müracaat edilebilir. E, yani hayatta herhangi bir alanda e, başını sıkıştığında ve zorda kaldığınızda mutlaka bir koçtan yardım almanızda büyük fayda var. Peki başka bir konuyu hani merak ediyorum. Hani kişi işte doğuştan itibaren belli, hatta hamilelik koçları bile var biliyorsunuz. Evet. Ee, yani kariyer koçu e, hangi durumlarda yararlı oluyor? E, bunu daha çok e, üniversite, lise son öğrencileri ve daha çok yetişkinler soruyorlar. Veya anne baba zoruyla bir mesleğe yönelip kariyerinde evet. mutsuz olan kişiler veya başarısız olan kişiler şu soruyu bizlere yönelttiler, ben de sizlere yöneltiyorum. Yani hangi durumlarda yaşam koçuna gidilir, bunu konuştuk biliyorsunuz. Evet. Hangi durumlarda kariyer koçuna gidilir ve kariyer koçu bizlere ne gibi katkılar sunar? Kariyer koçları insanların işe ilk girdiği andan itibaren düşünelim. Hangi mesleği seçeceğine, evet. seçtiği meslekte ne kadar verimli olabileceğine ee, daha sonra gir, işe girdikten sonra e, ortama ayak uydurmasına, e, e, terfi edebilmesi için eğer isteği varsa bazı kişilerde terfi ile ilgili sıkıntılar bile olabiliyor. Bazı insanlar bunu istemeyebiliyor. Yo, işin yoğunluğundan, e, sosyal hayatının, aile hayatının sekteye uğrayacağını düşündüğü için... Terfi istemeyen yani yöneticiler tarafından terfi edilmesi istenen ama kendisi istemeyen insanlar bile olabiliyor. Hani şey düşünebiliriz iş hayatına atılan herkes en yüksek noktaya çıkmayı düşünür, hedefler gibi düşünebiliriz ama bunun tam aksine onu istemeyen insanlar bile karşımıza çıkabiliyor. Bu insana da yine bu şekilde yardım edilmesi gerekiyor. Mesela öbürü yükselmek için ne yapabileceğini soruyor. Bu da e, ben yükselmek istemiyorum. Hani e, nasıl yapmalıyım gibi e, sorularla geliyor. Şimdi kar kariyerde tabii e, herkesin hedefi farklı kişiye e, özel e, hedefler var. E, bunlar kişilerin e, isteklerine, e, beklentilerine göre koçlarıyla, e, diyaloglarıyla şekillendiriliyor. Evet. evet. Değerli seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programından Business Channel TV, Business Channel Türk TV stüdyolarından hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Hoşça kalın.